kullanırsın kayıpları getirmek için Şans! çek mi Şansla dansım ne Şansla dansım Buz pateni merak Şansla dansım var Aa evet bir buz baltası tabii ki Şansla dansım Videoprojektörü projektörümü. Şanslı kızdım. Bir peluş den mu? Şanslı kızdım. Bir peluş den mu? Çözümün ilk bölümünü anladım. Şanslı kızdım. Bir peluş den mu?